Arkadaşım selamlar. Ben İsmail Hoca, Sevmeyli Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bugün sizlerle birlikte bilgisayar, mal, AYT matematik branş denemelerinin 14.sünü çözeceğiz. Zaten 15 taneydi. Yani bu sondan ikinci videomuz sevgili arkadaşlar. Bugün bu videoyu yayınladıktan sonra yarın da artık son denemeye atacağız. Ve tüm denemeyi çözümlerine kavuşturmuş olacağız. Allah'ın izniyle. Evet, gençler artık... Fazla vaktinizi çalmayayım. Geçelim 14. denemeye. Abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım hazırsanız hep beraber denemeyi çözmeyin. Buyurun bakalım. Gelin hep beraber şöyle ilk sorumuza bir bakalım bakalım hadi. Çok büyük sayılardan bazıları ve bu sayıların ön hatları aşağıdaki tabloda verilmiş. Mesela Kuette sayısı 10 üzeri 30. Rona sayısı 10 üzeri 27. Yotta sayısı 10 üzeri 24. Dünyamızın kütlesi de yaklaşık olarak 6 çarpı 10 üzeri 21 tondur. E buna göre. 3 tane bize okunuş verilmiş Bu sayılardan hangileri dünyamızın yaklaşık kütlesinin gram cinsinden eşitidir bakın gram Şimdi ton diyor Tonu kiloya çevirmek için 1000 binle çarparız Bakın 6 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 10 üzeri 3 kilogram yapar Bunu da grama çevirmek için yine binle yani 10 üzeri 3 ile çarparsınız 6 çarpı 10 üzeri 21 çarpı 10 üzeri 3 kilogramı 10 üzeri 3 ile çarparsam artık bu gram olacaktır 10 üzeri 3, 10 üzeri 3 ve 10 üzeri 21'i biz bunları çarparsak 6 çarpı 10 üzeri 27'nin ta kendisini buluruz. Şimdi 10 üzeri 27 bak bir yerden tanıdık geliyor. Bu neymiş? Roma. O zaman 6 tane Roma'ya eşittir. Demek ki birinci öncül gibi okunabilir. Daha sonrasında ben bu 6 çarpı 10 üzeri 27'ye 6 çarpı 10 üzeri 24 çarpı 10 üzeri 3 yazarsam bu da bana 6000 bakın şunla şunun çarpımı 6000 çarpı. Çarpı 10 üzeri 24 yapacaktır. 10 üzeri 24'te de yottaydı. O zaman 6 çarpı 6000 tane yotta yapar. Bakın bu da olur. Kuetta'ya çevirelim şimdi. Kuetta'ya çevirmek için biliyorsunuz 10 üzeri 30 lazımdı. Bizim elimizde ne var? 6 çarpı 10 üzeri 27 var. Doğru mu? E şimdi ben bunu şöyle yapsam. 6 çarpı 10 üzeri 27'yi 10 üzeri 3 ile çarpıp 10 üzeri 3'e bölsem. Şurası 10 üzeri 30 yapar. Ki bunu ben Kuetta diye okuyordum. 6 bölü 1000 de 0,006'dır. 0,006 tane Kuetta yapacaktır arkadaşlar. Ama burada ne demiş? 0.6 Kuetta yani yanlış arkadaşlar. O halde cevabımız 1-2 olacaktı. Doğru cevap D seçeneğinde verilmiş. Sevgili arkadaşlar. Şu kısmı sildim ve devam ediyorum sağdaki ikinci sorumla. ABC birbirinden farklı asal sayılarmış arkadaşlar. AB artı AC 48 olarak verilmiş. Buna göre A çarpı B çarpı C çarpımının alabileceği kaç farklı değer vardır diye soruluyor bize. Şimdi dikkat edin şuradaki A parantezine alabiliriz biz bunları değil mi? A parantezinde... B artı C eşittir 48 dedim. Şimdi 48'in ben hemen asal bölenlerini düşüneyim ki bir 2 var bir de 3 var başka yok zaten. O halde buradaki A değerimiz ya 2 olacak ya da 3 olacak arkadaşlar. Şimdi eğer ki A değeri 2 ise şu ikisinin toplamı bize 24'ü vermek zorunda değil mi? Bu ikisinin toplamı bize 24'ü verecek güzel kardeşim. Peki iki tane asalın toplamı nasıl 24 yapar? Aklıma ilk gelen 13 ve 11 bu şekilde. 13 an 11. Toplamı 24. İkisi de asal. Veya başka var mı? 2 çarpı mesela başka 17 ile 7. Bence olur. Valla oldu. Başka bir şey var mı? 19'da 5 var. Ne kadar fazla varmış değil mi? 19'da 5. Daha sonrasında 3'e bakalım. Yani çünkü artık toplamı 24 olan farklı asal sayılar gelmiyor. 3 ile 21 olmaz zaten. 3'e bakalım. 3 ile 16'yı çarpınca yapar. O zaman ikisinin toplamı 16 olmak zorunda. 16 olması için de 11 ile 5 var bakın. 16'da 11 ile 5 var. Başka 13 ile 3 var. 13 ile 3 var. Ee, başka var mı arkadaşlar diye düşünüyorum. Başka yok. Evet. toplam 16 yapan başka yok. A çarpı B çarpı C'nin alabileceği kaç farklı değer? Zaten bunlar hepsi asal sayılar olduğu için çarpımlarının sonuçları da birbirinden farklıdır. O zaman burada kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5. Tabi 5 tane var ama burada dikkat etmemiz gereken bir şey de var. Az daha kaçırıyordum. Bakın abc birbirinden farklı asallar demiştim. ben burada a'yı 3 c'yi de 3 seçemem dolayısıyla şunu eleriz arkadaşlar bunu elersek geriye kaç tane kalır 4 tane o halde doğru cevapta c seçeneği olacaktır diyebiliriz devam ediyorum 3. soruyla x kare eksi 1 bölü x kare bölü 2 artı 7 bölü x eşittir x kare artı 1 bölü x bunu sağlayan x gerçel sayısı kaçtır şimdi öncelikle şöyle diyelim şu x kare eksi 1 bölü x kare var ya Bak şunu da şunu çarptın x üzeri 4 geldi Eksi 1 bölü x kare oldu x üzeri 4 eksi 1 dediğimiz şeyde iki kare farkı yardımıyla x kare eksi 1 Çarpı x kare artı 1 Biçiminde açarım Bölü alt tarafta sadece x var Bak burada bölü vardı çarpım yaptım onu 2 kere x 2 x artı 7 Onu aşağı yazacağım Ters çeviriyorum çünkü bölüyü çarpım yaptım Şuradaki x de yukarı yazdım Eşittir diyorum x kare artı 1 Bölü x dedim bak şimdi ben burada ben burada pozitif x reel sayı sormuştu zaten şu x kare artı 1 ile x kare artı 1'i buradaki x ile buradaki x'i ya da oradaki x'i götürmeyelim Şuradaki x ile buradaki x'i götürebilirim geriye de sevgili arkadaşlarım x kare eksi 1 x kare eksi 1 bölü 2x artı 7 eşittir 1 bölü x kalmış olur tamam mı bir yerde hatamız var hemen söylüyorum hatamı Şöyle yapalım Şu son götürdüğümüz x var ya O x'i götürürken hata yapmadık Şuradaki x kareye x yazmışız Orada hata yaptık Şu x ile şu x'in birini bu x ile de bu x'i götüreyim Böylelikle x kare eksi 1 Bölü 2x artı 7 dediğimiz değer karşı taraf sadece 1 kaldı Şimdi 1'e eşittir içler dışlar çarpımında x kare eksi 1 eşittir 2x artı 7 olduğunu görürüz her birini sol tarafa davet edelim x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir 0 yaptım, yaptı mı yaptı X'e x burası da eksi 4 artı 2 diye açılırsa x eşittir eksi 2 ve x eşittir artı 4 yapacaktır buradan pozitif x gerçel sayısı sorulduğuna göre biz 4'ü kabul edeceğiz yani cevabımız b seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar devam ediyorum x sayfayı bitirdim İkinci sayfamda dördüncü sorudayım ön yüzü mavi arka yüzü kırmızı renkli olan yukarıdaki dikdörtgen biçimli kağıt Uzun kenarlara dik olan kesikli çizgi boyunca ok yönünde katlandı aşağıdaki gibi görünüyor. Şimdi bunu almış bu tarafa katlamış. Buradaki kırmızı bölgenin alanı A ise sevgili arkadaşlar bunu katlayınca böyle olmuş ya bak burası A ise demek ki burası da A. Daha sonrasında burası B ise burası da B olacağından arkadaşlar bak buraya B dedim buraya A dedim. Tamam mı? Böylelikle bu şeklin tamamının alanı 2b artı 2a da olmuş oldu. Burada dile getirelim. Şimdi burası a ise, şu şekilde katlanınca, bak burası da a olacaktır. Yani sevgili arkadaşlarım burası a. E burası a ise, karşısı da a oluyordu. Burası da a diyelim. Daha sonrasında şuranın da bize 3 olduğu bilgisi verilmiş, o zaman burası da 3'tür diyebiliriz. Burası da idi yine. Şimdi ilk turundaki kağıdın kısa kenarının uzunluğu A birim olduğuna göre bu kağıdın bir yüzünün alanının birim kare türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Şimdi şurası A çarpı A bölü 2 ama bundan 2 taneydi. Dolayısıyla direkt A kare diyeceğim artı buradan da 3 A'ydı ama 3 a da öncesinde vardı bakın A A diye. Dolayısıyla 6 A diyeceğim cevap bu. A kare artı 6 A var mı şıklarda yok. Ama şıklarda buna eşit olan bir şey vardır. C şıkkına bakarsanız a artı 3'ün karesini ben a kare artı 6 a artı 9 diye açarım bir de bundan 9 çıkarmış çat çat bir gitti a kare artı 6 a kaldı doğru cevabımız demek ki bizden istenen de zaten buydu c seçeneği olacakmış. Devam ediyorum 5. soruyla. A pozitif bir tam sayı arkadaşlar. B de 10 üzeri a artı 2 bölü 3 eşit ee, 3 tane ifade verilmiş hangileri doğrudur diye soruluyor şimdi bakalım. 10 üzeri a artı 2 bölü 3, 10 üzeri a demek bir kere başında 1 olan ve sonu tamamen 0 olan bir sayıdır. Ben bunu 2 eklersem bir kere bizim sayımız şu formatta olacaktır daima. Yani aradaki tüm sayılar 0, sonunda 2, başında 1 olacak. Dolayısıyla rakamları toplamı 3'ün katıdır doğal olarak. E şimdi bu 10'un katlarını düşünelim. Mesela 10 üzeri 1 artı 2 veyahut 10 üzeri 2 artı 2. 10 üzeri 3 artı 2'yi düşünün. Mesela burası ne yapar? 12. Burası 102 yapar. Burası 1002 yapar. Ee, ben bunları 3'e bölersem eğer, şimdi 3'e böldüğüm takdirde bak bu 4 gelir. Bu 34 gelir. Bu 334 gelir. 10 üzeri 4 artı 2'yi 3'e bölersem de seyir arkadaşlarım 3334 yapacaktır. Yani bizim sayımız daima sonundaki 4 rakamından kaynaklı mutlak suretle çifttir. Dolayısıyla seyir arkadaşlarım hop. B çift sayıdır doğru B sayısının 3 ile bölümden kalan 1'dir E şimdi şuradakiler hep 3 olacağından Arkadaşlar 3'ün katıdır rakamları toplamı zaten Ama şuradaki 4'ün 3'le ile bölümden Kalan 1 buradaki 4'ün 3 ile bölümden kalan 1 buradaki 4'ün de 1 buradaki 4'ün de 1 O zaman 10 üzeri A artı 2 bölü 3'ün de e, bu sayının 3'e bölümünden kalan yine 1 Olmak zorundadır A eğer 2023 olursa B sayısı 2023 basamaklı olur Bakın arkadaşlar şuraya Dikkat edin burada 10 üzeri 1'di Böldük 4 geldi. 2'ydi 34 geldi. 3'tü 334 geldi. 4'tü 3334 geldi. Yani buradaki kaç basamaksa 1 2 3 4 bölümün sonucu da o kadar basamaklı oluyor. O zaman 10 üzeri a 2/3'ün sonucu a basamaklıdır. Eğer a 2023 olursa B sayısı da 2023 basamaklı olacaktır. Yani cevabımız sevgili arkadaşlarım E şıkkı olacaktı diyebiliriz. 6. soru. X ve Y birbirinden farklı gerçel sayılar buna göre 3 tane ifade var hangileri doğrudur diye soruluyor bakalım şimdi x de y de sıfırdan büyükse şurası zaten olduğu gibi çıkar x artı y burası da burası da olduğu gibi çıkar eşittir x artı y demiş doğru buna bir sıkıntı yok x sıfırdan büyük ve y sıfırdan küçükse demiş şimdi gençler bu kısımda eğer ki x sıfırdan büyük y de sıfırdan küçükse bak burası zaten olduğu gibi çıkacaktır çünkü pozitiften negatife çıkarmışız x eksi y eşittir diyor x pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar y negatif olduğu için eksi y de çıkar x eksi y x eksi y eşit mi eşit bu da doğru x ve y ikisi de sıfırdan küçükse eğer şimdi şurası e, sevgili arkadaşlarım x'in değeri negatif y'nin değeri de negatif olduğundan önünde ikisiyle beraber artı yapacaktır ve doğal olarak sayısal olarak küçülecektir bakın sayısal olarak yani mutlak değerce küçülecektir ama karşıya bakıyorsunuz ikisi de negatif olduğu için İkisi de negatif olduğu için zaten sayısal olarak otomatikman büyüdü. Mesela burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. E, sayısal olarak büyümekten küçülmekten kastımızda. Mesela x'i 5 seçelim. Y'yi de arkadaşlarım 2 seçelim ya da 2 seçelim. Şimdi dikkat edin 5'ten 2'yi çıkarırsanız bu ifade sayısal olarak küçülecektir. 5 eksi 2'den şöyle artı 2 yapar 3 gelir bakın. Mutlak değerce küçük bir sayı oluştu. Ama karşıta bunları toplarsanız Eksi 5 ile eksi 2'nin toplamı eksi 7'dir Mutlak değerini aldınız 7 e Bunun mutlak değeri 3 3 7'den daima küçüktür demeye çalışıyor Dolayısıyla 3. öncülümüzde gayet doğru Cevabımız e, e şıkkı olacaktı arkadaşlarım Evet böylelikle ilk 2 sayfamızın çözümünü bitirmiş olduk Devam ediyoruz 7. sorumuz için 3. sayfayla Yukarıda verilen sayılar taraf tarafa toplanmak istenmekte. Bu toplama işlemi yapılırken eşitliklerden sadece bir tanesi eksiyle çarpılarak toplanıyor ve sonuç 150 bulunuyor. Buna göre eksiyle çarpılan eşit hangisidir? Şimdi burada ben size şöyle bir şey yapmak istiyorum. 1 artı 2 artı 3 artı 4'ü topladığımız takdirde normal şartlar altında 10 yapar. Ama ben bunları toplarken örnek veriyorum. 2'yi yanlışlıkla eksiyle çarpıp toplamış olsaydım. 1 eksi 2 artı 3 artı 4 yapardı. Ve sevgili arkadaşlarım bu toplamın sonucu da bize 6'yı verirdi. Bakın burada değişen şey sadece ama sadece 2. 2 artıydı eksi yaptık ama farka bakıyorsunuz sonuç 4 küçüldü. Bunun sebebi 2'nin katsayısı artıyken eksi olması. Yani artı 2'den 2'ye 2'nin 2, 2 katı kadar azalmış olur. O halde arkadaşlar bizim aradığımız sonuç şöyle. Burada 1 artı 2 artı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye devam eden her şeyi topladığımız zaman sonuç 150 bulunmuş. Arkadaşlar 1'den bakın 1'den 20'ye kadar olan sayıların toplamı 20 çarpı 21 bölü 2 değil midir normalde? Yani 210 değil midir? Evet ama sonuç ne gelmiş? 150. Peki 210, 150'den ne kadar büyük? Ne kadar fazla? 60 fazla. Şimdi sonuç 60 azalmış. Ama o zaman şöyle dememiz lazım. 60 azaldığına göre hocam toplamı 30 olan bir şey çıkarmışızdır biz. 60 bölü 2'den toplamı 30 olan sayı arıyoruz biz. Toplamı 30 olan burada sadece C vardır. 6 ile 9'un toplamı 15. 7 ile 8'in toplamı 15. Toplamı 30 yapar. Demek ki burada C sayısı eksiyle çarpılarak toplanmıştır. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Devam ediyorum 8'de. 8. sorumuzda bize bir denklem vermiş. Bu denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğu bilgisi veriliyor. x1 negatifmiş x2 pozitifmiş fakat x1'in mutlak değeri x2'den büyükmüş. Yani x1'in sıfır olan uzaklığı şöyle gösterebilirim. Bakın şurası sıfırsa. Şurada x1 varsa şurada da şöyle x2 varmış gibi düşünebiliriz. x2 daha yakınmış sıfıra. Olduğuna göre m'nin alabileceği birbirinden farklı tam sayı değerlerinin toplamı arkadaşlar. Şu şekilde bir görsede sahip olan x1 ve x2'ler için kökleri toplarsanız eğer negatif bir sonuca ulaşırsınız. Dolayısıyla kökler toplamımız negatif. Peki bunun kökler toplamı eksi b bölü a'dan. Şunun eksilisi artı yapar. 3m eksi 12'nin ben artık negatif olması gerektiğini anladım. Yani 3m küçüktür 12. Yani m küçüktür 4 diyebiliriz artık. Peki hocam ben bunları çarparsam kökleri o zaman da negatif gelmez mi? Tabii ki gelir. Kökler çarpımı da negatif olacak. Yani eksi m, eksi 2 küçüktür 0 diyeceğiz. Ve böylelikle eksi m küçüktür 2 olacak. Yani m büyüktür eksi 2 olacak. Eksi 2'den büyük m'ler ve 4'ten küçük m'ler hangileridir? Eksi 1, 0, 1, 4. 2 ve 3'tür arkadaşlar. Bunların toplamı sorulmuş. Eksi -1 ve 1'in toplamı 0'dır. 0'ın zaten hiçbir hükmü yok. 2 ile 3'ün toplamı 5'i verir bize ve böylelikle 8. sorumuzun cevabı da D şıkkıdır diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam ediyorum. 9'dan Dik koordinat düzleminde fx fonksiyonunun grafiği aşağıdaki gibi verilmiş. Teşekkür ediyoruz. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi kesinlikle yanlıştır diye soruluyor. Bakın bunun 4 diye bir çift katlı kökü bir de eksi 3 diye tek katlı bir kökü var. Y ekseninde 5'te kesiyor. Eğer ki 1 eklersek otomatikman bir birim yukarı kaldırmış olacağız biz bu grafiği. 1 bir birim yukarı kaldırılırsa 4 için 1'den eksi 3 için 1'den ve 5 yerine artık 6'dan geçecektir. Yani A seçeneği olabilir. B seçeneğine bakıyorum. İçeriye 2 eklemiş. İçeriye 2 eklemek demek fonksiyonu 2 birim sola kaydırmak demek. Sağ değil bakın sola kaydırmak demek. Dolayısıyla 4 artık 2'den geçecek. Eksi 3 artık eksi 5'ten geçecek. Ve 0 için 5'ten geçiyordu ya artık eksi 2 için 5'ten geçecek. Yani B şıkkı da doğru. C'ye bakıyorum. Eğer ki ben bunun mutlak değerini alırsam diyor sadece ama sadece bakın dikkat edin. Ben bunu mutlak değerini alırsam x ekseninin altında kalan kısım şurası. Ben bunu silerim yukarı doğru simetrini alırım arkadaşlar. Yani bu da doğru. Az daha işaretliyordum. Bu da doğru. D şıkkına bakıyorum. Demiş ki bize x eksi 2. Yani diyor ki iki birim sağa kaydır. Arkadaşlar ben bunu iki birim sağa kaydırırsam bu görüntüyü elde etmem. Bu iki birim aşağı indirmiş. Doğal olarak cevabımız değişik olacaktı. Devam ediyorum bir diğer sayfamda 10. soruyla a ile b birbirinden farklı reel sayılar olmak üzere reel sayılardan reel sayılara e, tanımlı olacak biçimde bir f'imiz var ve f fonksiyonunun kuralı verilmiş x kare eksi 4 x eksi 1 fa fb'ye ve bunların ikisi de sıfıra eşit olmak üzere yani bu denklemin kökleri a ve b'ymiş arkadaşlar. Buna göre bu işlemin sonucu soruluyor Ben burayı a ile burayı b ile Hemen genişletmek istiyorum Böylelikle a kare artı b kare bölü A kare b'yi elde ederim ki A kare b demek kökler çarpımı demektir Kökler çarpımımızın eksi 1 olduğunu görüyoruz Demek ki eksi parantezinde a kare artı B kare soruluyor bize Peki a kare artı b kareyi nasıl bulurum Hemen kökler toplamından yardım isteyelim Kökler toplamı demek eksi b bölü a'ydı Ve kökler toplamımız burada 4'tür arkadaşlar Her iki tarafın karesini alırsanız A'nın karesi artı b'nin karesi artı 2 çarpı a çarpı b eşittir 16 yapar kökler çarpımı çıktı yine karşımıza eksi 1 2 kere eksi 1 eksi 2 yapar karşıya gönderirseniz a kare artı b karenin de 18 olması gerektiğini görebilirsiniz demek ki artık bizden ne isteniyor bakın şurası 18 ise eksi 18 isteniyordu cevabımız d seçeneği olacaktı diyebiliriz doğru cevap d idi 11. soru gerçel sayılar kümesinde tanımlı f fonksiyonun grafiği y eksenine göre g fonksiyonun grafiği orijine göre arkadaşlarım y eksenine göre y eksenine göre simetrik olan fonksiyonlar ki f öyleymiş çift fonksiyonlardır Orijine göre simetrik olan fonksiyonlar ise tek fonksiyonlardır f çiftmiş g de tekmiş. Şimdi f 1 3 ya örnek veriyorum f eksi 1 de 3'tür g 1 ise g eksi 1 eksi 1'dir sevgili arkadaşlarım. Buna göre demiş bu 3 ifadeden hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi f artı g eksi 1 demek f eksi 1 ile sevgili arkadaşlarım şöyle yapalım hop hop f eksi 1 ile g eksi 1'in toplamı demek f eksi 1 burada 3 olduğunu g eksi 1'inde eksi 1 olması gerektiğini öğrenmiştik toplarsak bunları 2 gelir bize de zaten 2 demiş birinci öncül doğru. F bölü G yani F eksi 1 G eksi 1'e bölersen demiş 3'ü eksi 1'e bölerseniz eksi 3 gelir 3 gelmez. Dolayısıyla ikinci öncül çortladı F1 çarpı G1 yani 3 kere 1 3. F eksi 1 çarpı G eksi 1 3 kere eksi 1 eksi 3 yapar arkadaşlar. Peki 3 eksi 3'e eşit mi? Hayır tabii ki o zaman üçüncü öncül de cortlamış bulunuyor. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı 11. sorumuzun dedik sevgili gençler. Devam ediyorum sağ üstteki soruyla 12. soru a pozitif bir gerçel sayı olmak üzere x kare artı 2ax artı a artı a kare diye bir fonksiyon verilmiş. Bu bir parabolmüş ikinci dereceden tepe noktasının orijinal olan uzakta 4 kök 2'ymiş. Tepe noktasının absisini eksi b bölü 2a ile buluyoruz. Burada eksi 2a bölü 2 derseniz tepe noktasının absisi eksi a'ymış. Bakın tepe noktasının absisi eksi a ise ordinatını nasıl bulurum? Yerine yazarım. Hadi yazalım. X gördüğüm yere eksi a yazacağım. a'nın karesi eksi 2 a kare artı a ve artı a kare yaptı. Bakın arkadaşlarım buradaki a kare artı a kare 2 a kare yapar. Eksi 2 a kare ile birbirini götürür ve ordinatımızda a gelmiş olur. Böylelikle ben a'nın pozitif olması gerektiğini biliyorum ya. Eksi a negatif olacaktır. Bakın arkadaşlar şöyle bir Şuraya eksi a'yı çizdim. Buna karşılık a geliyormuş. Hop hop hop hop hop hop hop hop hop hop. Bakın burası tepe noktası. İşte bunun orijine olan uzaklığı yani şurası arkadaşlar. Neymiş? 4 kök 2'ymiş. 4 kök 2 yazdık mı? E şimdi burası a burası a birimse o zaman burası 4'tür burası 4'tür burası da 4 kök 2'dir diyebiliriz. Yani benim a dediğim değer aslında bakarsanız 4'ün ta kendisiymiş gençler tamam mı? Şimdi bize ne sorulmuş? Bu parabolün y eksenini kestiği noktanın ordinatı sorulmuş. Ben bir parabolümü baştan yazmak istiyorum. fx eşittir a gördüğüm yere 4 yazacağım. x kare artı bakın şuraya 8x artı 4'ün karesi 16 4 daha 20 yapar. Y eksenini kestiği noktanın ordinatını bulmak için x'e 0 verirsiniz. CORT demek ki cevap neymiş? 20'ymiş arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği olacaktı 12. sorumuz için. Güzel soruydu. Devam edelim. 13. soruyla. Son 3 denemedir özellikle bilgisayar malayeti matematik denemelerinde. Son 3 denemedir çıkan sembolik mantık soruları. Biraz ÖSYM'nin mantığına benziyor. Fakat farklı yanları da var. Ve e, Ama... ÖSM yine aynı sorar mı diye düşünüyorum. Bence artık tarzını birazcık böyle hani komple değil ama birazcık yenileyebilir. Ki bence yenilerse de bu şekilde yenileyebilir diyebiliriz arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Şimdi bakalım sorumuza iddia var. PQRE birer önerme olmak üzere diyor. P ise Q ve R ise Q önermeleri doğruysa P ise R önermesi doğrudur. Şimdi bakın P ise Q ve Q ise R ise Q eğer doğruysa. P ise R doğrudur diyor. Biz tek tek buna bakacağız ama bu iddia yanlış olduğu için hangisi acaba yanlış olduğu gösterilmiş olur diye soruluyor bize. Hadi bakalım. 1 ise 1, 1'dir. 1 ise 1, 1'dir. 1 ise 1, bir, 1'dir. Yani bunu yaparsak iddianın doğruluğunu desteklemiş oluruz. Dolayısıyla yanlışlığını göstermez bu. Bu gitti arkadaşlar, cortladı. 2'ye bakıyoruz 1 ise 0 0 yaptı ama bizim doğruyu bulmamız gerekiyor zaten yani 1 ise 0'ın burada P ise Q'nun doğru olması gerekiyor bu baştan koktu. 0 ise 1 1'dir 1 ise 1 1'dir 0 ise 1 1'dir arkadaşlar bu da iddiayı destekliyor. D'ye bakalım 1 ise 1 1'dir 0 ise 1 1'dir fakat 1 ise 0 0'ın ta kendisidir dolayısıyla bu iddiayı tamamen çürütmüş oluyor. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam edelim 14'te. Baş kat sayısı 2 olan 3. dereceden bir Px polinomunun çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdaki şemada verilmiş. Px polinomunun sabit terimi eksi 20 olduğuna göre Px polinomunun x artı 3 ile bölümünden kalan kaçtır? Yani diyor ki P-3 kaçtır diye soruluyor. Ekstradan bir de sabit terimi yani P0'ın... Bize eksi 20 olması gerektiği de söylenmiş Baş kat sayısının da 2 olması gerektiğini lütfen unutmayın Şimdi gelin px oluşturalım Px dediğimiz polinom Bakın içerisinde qx ve bx çarpanı var Şöyle göstereyim detaylı detaylı qx çarpı bx normalde ama bx'i de çarpanlarına imiş bx normalde neymiş px eşittir Bakın bx kısmını yazıyorum x eksi 2 çarpı X artı imiş Peki Qx qx'i bilmiyoruz şimdi bunun baş katsayıları bakıyoruz bunun katsayısı 1 bunun başka e, katsayısı 1 e şimdi o zaman qx'in baş katsayısının 2 olması gerekiyor ki polinomun baş katsayısı 2 gelsin o zaman ben buradaki qx'i 2x eksi a biçiminde seçmek istiyorum Tamam baş katssayısı 2 gelsin diye şimdi Şuradaki bir birlerden bir kurtulalım arkadaşlar Pekala e, polinomun sabit terimi bize niye verilmiş p0 Buradaki a'yı bulalım diye hadi bulalım o zaman p0 eşittir eksi a çarpı eksi 2 çarpı artı 2 eşittir eksi 20 imiş buradan eksi ile eksinin çarpımı artı yapar 4a eşittir eksi 20 ise a eşittir eksi 5'tir o halde sevgili arkadaşlarım ben buradaki a'yı sileceğim yerine eksi 5 yazacağım eksi, eksi 5'ten artı 5'i yakalayacağım. Polinomum artık belli bizden istenen p 3'tü o halde hayırlı uğurlu olsun artık x gördüğümüz yere 3 yazabiliriz. 2 kere 3 eksi 6 5 ekledim eksi 1 çarpı eksi 3 eksi 2 eksi 5 yaptı çarpı eksi 3 artı 2 eksi 1 yaptı bunları çarparsanız arkadaşlarım doğru cevabın eksi 5 gelmesi gerektiğini görürsünüz. Doğru cevap c seçeneği olacaktı dedik. 14. soruyu da çözdük ve c dedik devam ediyorum 15 le. Gerçel katsayılı ve baş katsayısı 1 olan 3. dereceden bir Px polinomunun kökleri 1 ve 2'dir. Bakın 3. dereceden 3 tane kök gelmesini bekliyoruz ama bize 2 tane kök vermiş. Kökleri bunlardır demiş. O zaman bu köklerden bir tanesi mutlak surette çift katlıdır. O halde ben Px polinomunu 2 ayrı seçenek sunuyorum. Ya x eksi 1'in karesi çarpı x eksi 2'dir. Veyahut Px polinomumuz x eksi 1 çarpı x eksi 2'nin karesidir. Yani şuradan şöyle 1 1 2 diye kökümüz gelecek ya da 1 2 2 diye kökümüz gelecek. Başka bir açıklaması yok. Şimdi ya bu ya da bu ikisinden birisi peki hangisi olduğunu nasıl bulacağım mutlaka bana soru kopya vermiş olması lazım. Bu polinomun demiş x8'i ile bölümünden kalan 18'dir demiş. Yani p4 diyor 18 olduğunu söylemiş. Şimdi 4'ü yerine yazalım mesela şunu da yazın 4'ü. 3 çarpı 2'nin karesinden 4 gelir. 3 kere 4 12. Bak bu değilmiş. Bu gitti. O zaman kesinlikle şudur. 4'ü yerine yazın. 4 eksi 1 3 3'ün karesi 9 çarpı 4 eksi 2 2 yaptı eşittir 18. Bakın gördünüz mü? Geldi. Demek ki benim polinomum hangisiymiş arkadaşlar? İşte bu. Benden istenen neydi? P3 isteniyor. O halde yerine yazalım. 3'ten 1 çıktı. 2 2'nin karesi 4 3'ten 2 çıktı. 1 4 kere 1 de 4 yapar. Demek ki cevabımız B seçeneği olacaktı diyebiliriz. Devam ediyorum 16 ile x kare eksi 4x artı p eksi 1 denkleminin kökleri birbirinden farklı a ve b gerçel sayılarıdır demiş. a kare artı 4 b 15 olduğuna göre peki p kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlarım bakın madem a benim köküm götüreceğim yerine yazacağım. a'nın karesi eksi 4a artı p eksi 1 eşit 0. Burada a kareyi yalnız bırakmak istiyorum ben. A kare eşittir hepsini karşı tarafa atıyorum. 4a artı 1 eksi p dedim. Sonra madem a kare buna eşit burada a kare gördüğüm yere işte bunu yazarım hadi yazalım beraber 4a artı 1 eksi p artı 4b eşittir 15 bakın şu ikisini yan yana getirelim bir selamlaşsınlar 4a ile 4b yan yana getirirken de 4 parantezine alalım hatta 4 parantezinde a artı b yapar. Şu biri karşıya attım burada 14 kaldı. Eksi P'miz var eşittir 14. Bakın arkadaşlar A artı B demek madem kökler A ile B. A artı B demek kökler toplamıdır. Burada kökler toplamımız eksi B bölü A'dan eksi eksi 4 bölü 1'den 4 gelecektir. Yani burası 4'müş. 4 kere 4 16 yapar. 16'dan P çıkınca 14 kalıyorsa buradaki P'miz kimse kusura bakmasın 2'dir. Bizden ne isteniyordu peki? P o zaman P'yi götürüp 2 diye işaretleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı. Devam edelim 17 ile. Sadece tam sayılardan oluşan bir kümenin eleman sayısı elemanlarının toplamına eşit oluyorsa böyle kümelere toplamsal kümelenir. Örnek olarak eksi 2 1 4 kümesi. 3 elemanlı elemanların toplayın bakalım 3 yapıyor Demek ki bu bir toplamsal küme diyoruz Şimdi buna göre bir k kümesi verilmiş Bu k kümesinin en az 2 En çok 4 elemanlı kaç farklı toplamsal alt kümesi vardır diye soruluyor Şimdi 2 elemanlı alt kümelere 3 ve 4 elemanlı alt kümelere bakacağız Toplamda kaç tanesinin eleman sayısı elemanlarının toplamına eşit Bunları bulmamız gerekiyor bizim Şimdi 2 elemanlıları bir düşünelim bakalım 2 elemanlı olacaksa ...elemanların toplamının 2 olması lazım. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım... ...eksi 5 ile 7 bakın direkt gözüme çarpıyor. Eksi 5 ile 7'yi toplamı 2'dir. E bu küme 2 elemanlıdır. Başka da böyle bir eleman bulamayız. 2 elemanlı sadece bir taneymiş. Şimdi 3 elemanlara bakalım. 3 elemanlı olup da toplamları arkadaşlar... ...3 olacak şekilde elemanlar bulmamız gerekiyor. Mesela ben buraya... ...eksi 5'i yazarsam toplamları 8 olacak. 1 ve 7'yi yazarıp toplarsanız 3 gelir kümede 3 elemanlıdır. Bu bir toplamsal kümedir. Başka mesela var mı? Eksi 5 ile alakalı yok ama eksi 3 ile var mı diye bakalım. Eksi 3'ü yazdıysam diğer ikisinin toplamının 6 olmasını beklerim. O zaman 2 ve 4'ü kullanırız arkadaşlar. Bakın bir tane de böyle yazdım. Başka toplamları 6 olan eleman yok. Dolayısıyla artık başka eleman da yoktur diyebiliriz. Şimdi bir de 4 elemanlara bakalım. 5'i kullandım. Sadece 5'i kullanacaksam diğer üçünün toplamının kaç olması lazım 9 olması lazım diğer üçünün toplamının 9 olması gerekiyor peki diğer üçünün toplamı 9 olacak şekilde bir eleman var mı diye baktığımız zaman olmadığını görüyoruz arkadaşlar demek ki 5'i kullanmayacağım 3'ü kullanırsam diğer 3'ünün toplamının 7 olmasını beklerim ki 1, 2 ve 4'ün toplamı 7'dir bakın bir tane daha bulduk şu olmadı onu sildim Peki ikisini beraber kullanırsam acaba yani hem 5'i hem 3'ü kullanırsam ikisini toplama 8 yapar. Şimdi şuraya yazacağım iki sayının toplamlarının sevgili arkadaşlarım 12 olması gerekiyor. Peki 12 olan var mı? 8 ve 4 var. 4 ile 8. Toplarsanız 4'ü verir. Bakın kaç tane toplamsal küme geldi? 1, 2, 3, 4, 5 tane geldiğine göre cevabımız da E seçeneğidir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. 17. sorumuzda çözdüğümüze göre devam ediyoruz. Bir diğer sayfamızda 18. sorumuzda arkadaşlar. Aşağıdaki Venn şemasında 2 ile bölünebilen doğal sayılar kümesi A. Bakın hemen yazalım. 2 ile bölünebilenlere şöyle diyelim. 3 ile bölünebilenler B kümesini 5 ile bölünebilenler de C kümesini e, ihtiva ediyormuş. Gösteriyormuş bize. 2 basamaklı doğal sayılar kümesi de D kümesiymiş. Bakın burası da 2 basamaklılar. Yani şu dikdörtgenin içerisinde bulunan her şey iki basamaklı olacak. Pekala. Buna göre 4, 7, 9, 10, 15, 30, 35, 42, 105 kümesinin elemanlarından en çok kaç tanesi şekildeki mavi renge boyalı bölgelerle gösterilen kümenin elemanıdır diye sorulmuş. Şimdi şöyle baktığımız zaman burada sevgili arkadaşlar şu bölge mesela boş. Yani hem ikinin hem üçün hem de beşin katı olanlar boş. Hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katı olanlar bir kere 30'un katlarıdır. Dolayısıyla şuradaki 30'u ben silmek istiyorum açıkçası. Çünkü böyle bir eleman mavi bölgenin içerisinde yer alamaz. Mesela şuraya bakalım arkadaşlar. Burası sadece 3'ün katı. Ne 2'nin ne 5'in katı ne de sevgili arkadaşlarım 2 basamaklı. bir basamaklı olacak. Veyahut 3 basamaklı olacak. 3'ün katı olacak ama 5'in ve 2'nin katı olmayacak. Mesela 9 gibi. Tamam 9'u alabiliriz. Buradaki 7'yi de eleyebilirim. Çünkü 7 sevgili arkadaşlarım ne 2'nin ne 3'ün ne de 5'in katı hiçbirinin katı değil. Dolayısıyla 7'yi eledim. 4 sevgili arkadaşlarım tek başına 2'nin katı olan bir sayı yok. Dolayısıyla 4'ü de eleyebilirim. Çünkü mutlak suretle tüm bu mavi bölgeler 3'ün katı olan kümenin B kümesinin içerisinde olduğu için bütün sayılar 3'ün katı olmalı. Dolayısıyla onu da eleyebilirim. 35 de 3'ün katı değildir. Eledim. 15, 42, 105 3'ün katı onlar kalsın. Şimdi şuraya bakalım 3'ün ve 5'in katı olsun ama 2'nin katı olmasını istiyor ve 2 basamaklı olsun istiyor. 15 gibi mesela 2'nin katı değildir 3'ün ve 5'in katıdır. 42'ye bakalım arkadaşlar 42 5'in katı değildir ama hem 2'nin hem de 3'ün katıdır. Mesela şurası gibi dolayısıyla 42 de bu bölgenin içerisindedir 105 de hem 3'ün hem de 5'in katıdır ama 2'nin katı değildir. 3'ün ve 5'in katı olup da 2'nin katı olmayanlar da yine buradaydı dolayısıyla 105'li alırım. Toplam 4 tane işaret dediğime göre doğru cevabım C seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. 18. sorumuzu da çözdük. Devam ediyoruz 19'dan. Uygun koşullarda tanımlı F ve G fonksiyonları veriliyor. G birleşik GF3 14 olduğuna göre K kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle F3'ü bulmamız lazım. F3 sevgili arkadaşlar logaritma 2 tabanında 8 olduğundan 3'tür. Yani F3 3'müş şimdi G3. G3'ün 14 olduğu bilgisi verilmiş. G fonksiyonunda X gördüğüm yere 3 yazacağım şimdi. 3 üzeri 3 eksi 1 2 yapar 3'ün karesi artı k artı 1 eşittir 14'müş. 3'ün karesi 9 1 ekledim 10 yaptı. Karşıya gönderdim k eşittir 4 geldi. Hayırlı uğurlu olsun cevabımız C seçeneği olacaktı. Devam edelim 20 ile. ABC pozitif tam sayılar olmak üzere Sezen öğretmen bilimsel bir hesap makinesi yardımıyla öğrencisi alt Tuğ'dan A sayısının 2 tabanına göre logaritmasını öğrencisi Buğra'dan B sayısının 3 tabanına göre logaritmasını ve öğrenci Ceylin'den C sayısının 5 tabanına göre logaritmasını hesaplamalarını istiyor. Öğrenciler hesaplamaları doğru bir şekilde yaptıktan sonra Sezen öğretmen öğrencilerin buldukları sayıların tam kısımlarını söylemelerini istiyor. Bakın tam kısımlarını istemiş. Alp2, Buğra ve Ceylin sırasıyla 3, 1, 2 demiş. Şimdi logaritma 2 tabanında A sevgili arkadaşlarım bunun tam kısmı 3'müş. Yani bu sayı 3 küsür bir sayı. Yani o halde ben şunu söyleyebilir miyim? Bizim bu sayımız 3 ile 4 arasındadır. Yani hatta tam kısmı 3 olduğuna göre 3'e eşit olabilir. Bu şekilde. Şimdi diğeri 3 tabanında B'yi hesaplamıştı. Ve bulduğu sonuç 1'miş. Yani tam kısmı 1 ise o zaman bu sayı 1 ile 2 aralığındadır. Diğeri de logaritma 5 tabanında C'yi hesaplamış. Ve o da 2'ymiş. Yani tam kısmı 2 ise 2 küsür bir sayıdır. 2 de olabilir ama 3'ten küçük tür diyeceğiz. Pekala şimdi A'ya bakalım arkadaşlar. A dediğimiz sayı 2'nin küpü 8. 8 küçük veya eşittir A o da küçüktür. 2'nin 4. kuvveti 16. B'ye bakalım. 3'ün birinci kuvveti 3 küçük veya eşittir B o da küçüktür. 3'ün karesi 9 yapar. C'ye bakalım. 5'in karesi 25 küçük veya eşittir C. 5'in küpü 125. Şimdi bize neyi sormuş? Bu ifadelerin değerleri hesaplandığında hangilerinin sonucu bir tam sayıya eşit olabilir diye sorulmuş. A artı B'ye bakalım. A ile B'nin toplamı gençler 8 artı 3'den 11 küçük veya eşittir. A artı B bu da küçüktür 25 yapar. Ve 11 tabanında ben buradaki sayıların logaritmasını alırsam mesela 11'in logaritma 11 tabanında 11 1'dir. Dolayısıyla bir tam sayıya eşit olabilir. B artı C'ye bakalım. B ile C'yi toplarsanız 3 ile 25'in toplamı 28 küçük veya eşittir. B artı C bu da küçüktür 125 9 daha 134 yapar. Şimdi. Tabanı 13 olduğu için 13'ün kuvvetlerine bakmamız lazım. 13'ün birinci kuvveti 13'tür 28'den önce. 13'ün karesi 169'dur 134'ten sonra. Yani bu aralıkta 13'ün kuvveti olan bir sayı olmadığı için bunun sonucu bir tam sayı olamaz. A artı C'ye bakalım. Yani şununla şunun toplamına 8 artı 25 33 yapar. Küçük veya eşittir A artı C. Bu da küçüktür 16 125 daha 141 yapar. 9'un kuvveti var mı bu aralıkta var 81 var. Değil mi? Dolayısıyla bu da bir tam sayı olabilir. Doğru cevabımız o halde 1-3 olacaktı. Doğru cevap D şıkkıydı gençler. Bir diğer sayfamıza geçiyoruz. 21. Say 21. sorumuz. Bir gösteri uçağının gösteri sırasında izlediği güzergahın bir kısmı şekilde gösterilmiştir. Ve bu uçağın gösteriyi başladıktan 2 saniye sonra metre cinsinden yerden yüksekliği şu fonksiyonla gösteriliyormuş. Uçak gösteriye başladıktan 2. ve 6. saniyelerde yerden yüksekliği sırasıyla 4 ve 5 metre olduğuna göre 1. saniyede yerden yüksekliği nedir? Bakın logaritma 2 tabanında 2'yi yerine yazarsanız 2A artı B gelir eşittir 4 metreymiş logaritma 2 tabanında 6'yı yerine yazarsanız 6A artı B gelir bu da sevgili arkadaşlarım 5'i verecekmiş o halde 2'nin 4. kuvveti 2A artı 2A artı B eşittir. 2'nin dördüncü kuvvetinden 16. Ve 6A artı de gençler 2 üzeri 5'ten 32'dir. Alttakinden üsttekini çıkarırsanız 4A eşittir 16 gelir. B'ler gittiği için A eşittir 4 olacaktır. 2 kere 4 8 o zaman b de 8'dir diyebiliriz. A4 B8'miş o zaman bizim fonksiyonumuz fx eşittir. Logaritma 2 tabanında 4x artı 8'den başkası değildir. Bizden istenen 1. saniyedeki yerden yüksekliği yani x gördüğün yere 1 yaz demiş o halde logaritma 2 tabanında 4 artı 8'den 12 gelir cevabımız da b seçeneği olur deriz. Alttaki sorudayız 22. soru bir an dizisi ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. An dizisinin herhangi ardışık 2 teriminin toplamı birbirine eşitmiş. Daha sonrasında a4 a5 a8 32 A6 ve A14'ün toplamı 24, A'ın dizisinin ilk 35 teriminin toplamı soruluyor. Bence güzel bir soru tam olarak ÖSYM ayarında. Bakın A1, A2, A3, A4, A5 diye gösterelim şöyle. Şimdi bu terimlerin ardışık herhangi ardışık iki tanesinin toplamı birbirine eşitse. Mesela ben A1'e A dersem, A2'ye B dersem ikisini toplama A artı B. Yalnız şu ikisinin de toplamı A artı B olmak zorundaymış. Yani buraya A demek zorundayım. Bu ikisini de toplamı A artı B olacaksa buna B demek zorundayım. O zaman buna A yani A B A B A B diye gidiyor. Hatta bir şey dikkat edin burada. İndisleri tek olanlar A, indisleri çift olanlara B demiş olduk böylelikle. Bakın 3 A, 5 A ama 2 B, 4 B gördüğünüz üzere tamam mı? O halde şimdi gelin şuraya bakalım. A4, A4 nedir? İndisi çift olduğu için B'dir. E bu A'dır bu da B'dir yani 2B ile A'nın toplamı 32'ymiş buraya bakıyorsun ikisi de çift o zaman 2B eşittir 24'müş çok güzel B'yi bulduk hatta ve hatta 2B 24 ise B 12'dir ya bakın şurası 24'tü zaten o zaman A kaçtır sevgili arkadaşlarım 8'in ta kendisidir 81 gibi oldu orayı düzeltelim 8'in ta kendisidir bakın A'da 8'miş şimdi ilk 35 terim 1'den 35'e kadar 18 tane tek indisli var 17 tane çift indisli terim var sevgili arkadaşlarım. O halde tek indisler neydi? A'ydı. 8. 18 kere 8 artı 17 kere 12 diyeceğiz. 18 kere 8 144 yapar. 17 kere 12 de 170 artı 34'ten 204 yapar. Toplarsanız 348 sayısına erişirsiniz. Bu da ilk 35 terimin toplamını verecektir. Yani cevap C seçeneği olacaktır gençler. Devam edelim 23 ile. 23 için şu kısmı bir silelim arkadaşlarım. Şöyle ve şimdi devam edelim. Bir AN aritmetik dizisi ile ilgili olarak aşağıdakiler biliniyor. Aritmetik diziymiş. Dizinin ilk 12 teriminin toplamı 258. İlk 18 teriminin toplamı da 549. E buna göre A n dizisinin kaçıncı terimi 29'dur diye soruluyor. İlk 12 teriminin toplamını nasıl bulurum? İlk terimle son terimin toplamı aynı zamanda A2 ile A11'in toplamına A3 ile A10'un A4 ile A9'un toplamına eşit ya e bu şekilde ikişerle ikişerle gruplarsak 12 tane terimde 6 tane grup oluşur. Çarpı 6 eşittir 258 dedim. Aynı şeyi ilk 18 terim için yaparsam A1 artı A18 A18 18'i 2'ye böldüm. 9 grup çıkar. Çarpı 9 eşittir. 549 dedik. Böylelikle her iki tarafı bir 6'ya bir 9'a bölerseniz. A1 artı A12. A12 eşittir diyorum. 258'i 6'ya böleceğim. 25'in içinde 4 defa. 18'in içinde 3 defa. Yani A1 ile A12'nin toplamı 43. Buraya bakalım. A1 ile A18'in toplamını bulalım şimdi. 549'u 9'a böleceğim. 61 yapar. Alttakinden üsttekini çıkaracak olursanız eğer A1'ler gider. A18'den A12 çıkarsa diyor. 61'den 43'ü çıkardınız 18 geldi. Şimdi A18'den A12'yi çıkarmanız demek 6R'yi bulmanız demektir. 6R 18 ise R kesinlikle 3'ün ta kendisidir. Bu cepte. Şimdi şuradaki A12'yi ben şöyle yazacağım. A1 artı. A1 artı 11 R yazacağım. Eşittir 43 olursa olsun. Biliyorsunuz A12 yani 12. terimi A1 artı 11 R biçimde yazabilirim. Burası 2 tane A1 yapar. 11 R'de 33 yapar. Eşittir 43 ise 2 A1 eşittir 10 gelir. A1 eşittir 5'tir deriz. Şimdi kaçıncı terim 29'dur diyor ya. A1'in üzerine X tane R ekleyince bize 29'u versin isteniyor. A1 5'tir zaten. X'i bilmiyoruz onu soruyor. X çarpı onu sormuyor. Onun bir fazlasını soruyor. X çarpı 3 eşittir 29 diyelim. Buradan 3X eşittir 5'i karşıya attınız arkadaşlarım. 24 geldi. X eşittir 8 geldi ya. Yani A1'in üzerine 8R ekleyince 29 veriyormuş. A1'in üzerine 8R eklemek demek A9'u bulmak demek. Yani 9. terim 29'muş arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği olacaktı. Evet devam edelim 24'te. Şekilde gösterilen okların her biri tek renkle boyanmak şartıyla bu oklar sarı, kırmızı, lacivert renklerle boyanacak. Buna göre renk bakımından oklar üzerinde kaç farklı renk görüntüsü elde edilir? Birbirinden farklı falan olsun dememiş. Soldakini 3 farklı renkten birisiyle, sağdakini de 3 farklı renkten birisiyle boyarsam toplam 9 tane farklı görüntü oluşur. Doğru cevabımız D seçeneği olur. Bir diğer sayfamızdayız. 25. soru. Sabit terimi... 65 olan dördüncü dereceden px eşittir ax eksi 1'in dördüncü kuvveti artı bx artı 2b'nin küpü polinomunda x küplü terimin katsayısı eksi 100 olduğuna göre a artı b toplamı kaçtır diye soruluyor. Sabit terim 65 ise x gördüğüm yere 0 yazarım yani p0 eşittir 65 gelir. 0 yerine yazarsanız şurası gider eksi 1'in dördüncü kuvveti gelir. Artı 2B'nin küpü gelir. Bu da 65'e eşit olur. Eksi 1'in dördüncü kuvveti 1'dir. Karşıya atarsanız 2B'nin küpü 64 yapar. Neyin küpü 64? 4'ün. O halde 2B eşittir 4 ve B eşittir 2 olur. Yani buradaki PX polinomum aslında şuymuş. AX eksi 1'in dördüncü kuvveti artı 2X artı 2B'nin sevgili arkadaşlarım. Hatta 2X artı 4'ün küpüymüş. Pekala. Ve bizden bir şey daha verilmiş onu da a'yı bulalım diye verilmiş x küplü terimin kat sayısı veriliyor. X küplü terimleri elde edebilmek için şuradaki x küplü terimin zaten sevgili arkadaşlarım 8x küp olmasını biliyoruz olması gerektiğini biliyoruz. Şuradaki x küplü terimi bulabilmek için de 4'ün birlisi diyorum binom açılımından 4'ün birlisi çarpı ax üzeri 4'ten 1'i çıkardınız 3 bakın x küplü terim geliyor. Ve -1'in Şuradaki kuvveti birinci kuvveti diyorum 4'ün birisi 4 -1'in birin birinci kuvveti -1 biri olduğu için eksi -4 ak küp çarpı x küp dedim buradaki x küpli terinin katsayısı -4 ak küpmüş yandaki neydi 8'di Demek ki buna 8 ekleyince eksi- y'üzü bulduracakmış bize eksi 4 tane a'nın küpü eşittir eksi -108 yapsın mı eksiler gitsin her iki tarafı 4'e bölün aküp eşittir 27 gelsin A da buradan 3'ünü ta kendisi olsun. A 3'müş, B de 2'ymiş. Bunların toplamı sorulmuş. Doğru cevap 5'ten başkası değildir arkadaşlar. Doğru cevap E seçeneğiydi. Ve son sorumuzu çözüyoruz. Son soru diyorum çünkü geri kalan geometri kısmını Kenan Karay'a Geometri YouTube kanalında Kenan Hoca sizler için çözüme kavuşturuyor arkadaşlar. Benden de ona bir selam çakmayı unutmayın. Ercan Aşağıda verilen hesap makinesinin üzerinde bulunan rakamlardan farklı 3 tanesine bastığında ekranda 3 basamaklı bir sayı oluşuyor. Buna göre Ercan tuşlara bastıktan sonra ekranda oluşan sayının 5 ile bölünebilen bir tek sayı olma olasılığı. Şimdi 5 ile bölünebilen deseydi son basamak ya 0'dır ya 5'tir diyecektik. Fakat tek dediğine göre son basamak kesinlikle ama kesinlikle 5. Yani buraya kesinlikle 5'e basacak bir tane. Şimdi... Rakamları birbirinden farklı demiş. Farklı rakamlardan 3 tanesine basıyor. Dolayısıyla 5 artık basamayız. Peki 3 basamaklı da olsun istiyor. Başa 0 gelebilir mi? Hayır. 0 gitti. 5'i de zaten kullanmıştık. Geriye kaldı 8 rakam. Şimdi tekrardan 0'ı kullanabilirim. Bir 8 daha. 8 kere 8 64 yaptı. Bu istenen durum. Şimdi tüm duruma bakalım. Tüm durumda da başa 0 gelemez 9 rakamdan birisi. Tekrar 0'ı kullanabilirim. Çarpı 9. Bir tane daha eksilttim 8. Yani 9 çarpı 9 çarpı 8 arkadaşlar tüm durumda. Artık şunu yapabiliriz. 8'e böldüm 8'e böldüm 8. 8 bölü 81 bana cevabı verecektir. Yani doğru cevabımız aşık olacaktı sevgili gençler. Evet böylelikle...